Evet, değerli basın arkadaşlar. Evet, bugün yine bir Ankara gücü sponsorlu sözleşme imza töreninde bir aradayız. Arkada da gördüğünüz gibi Mamor şirketinin Ağrısız Geceler Türkçe ismiyle ürettiği bir ürünün tanıtımı ve aynı zamanda da sponsorluk sözleşmesini yapacağız. Sağ olsunlar. Kendileri bir medikal ürün üreterek dünyaya sundular ve biz de sporcularımızda ve personelimizle deneyerek verimliliğini test ettik. İnşallah bu sponsorluk anlaşmasıyla biz markanın tanıtımını Ankara Gücü Kurumsal Kimliği çerçevesinde yaparız. eğer toplum sağlığı, sporcu sağlığı açısından da bu ürünün katkısına vesile olursak bu da biz ayrıca manevi olarak tatmin eder. biz arkadaşlarımız, sporcu arkadaşlarımız kullandı, test etti verimliliğini. Ben emin olduk. Bu eminlik sonucunda da şimdilik 6 ay inşallah Süper Ligi'ye çıktığımızda da devamı <gülüyor> olmak üzere e, e, ilk adına atıyoruz. E, bu vesileyle e, hem e, katkı sağlayacağımız reklamını yapacağımız ürünün inşallah hak ettiği yere gelmesine sebep oluruz. Onların da bize sağladığı maddi katkıdan dolayı Ankara Gücü hak ettiği yere gelmiş olur. Bu anlamda e, kazan kazan şekli inşallah döner diye oluyoruz bu ilk işbirliği ilk adımı diyoruz ben tekrar bize katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum biz teşekkür ee, Siz de birkaç cümle etmek isterseniz biz şunu biliyoruz ki Anadolu'nun en güzdek kulüp yerinden bir tanesi Ankara gücümüz 120 ee, devirmiş 111 i. Yıl, 111 yıl. 111 yıl. Ee, bu da bir, tabi aslında ironi, 3 e, tane birim bir arada olması. E, bu, e, bu güzellikte bir camianın içerisine e, biz giriyor olmamız bizim için çok tabi ki hoş. Çok mutluluk verici. Biz de ürünlerimizle, efendim söyleyeyim, yapacaklarımızla e, Ankara vücuduna küçücük bir fayda sağlayabilirsek hem sporcu e, sporculara dokunabilir, hem yöneticilerimize, hem arkadaşlarımıza camiamıza dokunabilirsek ne mutlu bize. Ee, ben parayı hep araç olarak görürüm. Para değil amacımız. Amacımız e, şey, bayrağımızı taşıyan e, markalarımızı e, dünya çapında efendim en üst seviyelere getirmek. Bütün hayallerimiz bunun üzerine kurulu. Hepimizin de bunun üzerine kurulu olması gerekiyor. E, ve Biz e, sporda da Dünya çapında bir marka bence Ankara'nın en önemli takımı da Ben değil süperlikleri, efendim söyleyeyim, şampiyonlar liginde bile temsili kabili olup birlikte hareket edeceğimizden eminim. Ben başkanıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Evet bir problem açtım. Siz de Evet, başarım bir <gülüyor> poz Para. şekerim. Buraya atıyorum <gülüyor> ha. <Thank you, gülüyor> olsun, Daha hayat olsun. <gülüyor> Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve <Evet>, o. Evet, Tamam. <gülüyor> <sadece> <gülüyor> tuttu mu? Bilmiyorum Teşekkür <gülüyor> <Çekiyorum basmanım. gülüyor> Teşekkür ederim. Harikasınız vallahi. Teşekkür ediyorum. şeyde evet. ee, şey, şey sponsorumuz da Biodora bilirdiniz. <gülüyor> evet. Biodora evet. Forma sponsorumuz. Ah bakalım ne kadar ben girmedim için özür dilerim. Tabii nasıl? Ben girmedim için özür dilerim. Tabii Tabii nasıl? Ben bilmediğim için özür dilerim. Tabii Ben girmedim için özür dilerim. Tabii